Merhaba, çizimin temeli noktadır. Noktalar birleşir, çizgiler oluşur derken başladığımız kısım tabii ki çizgi çalışmaları olacak. Çizgi çalışmaları ama ben şimdi burada sizinle birlikte saatlerce bile çizgi çizebilirim. Bunu yapmayacağız. Şöyle hemen açıklayayım ben o kısmı. Ben kendi eğitimimde de çizime başlarken İlk başta boş bir kağıt hatta olabildiğince büyük olması sizin için daha iyi olur. 35-50, 50'ye 70 bir kağıda uzun çizgiler atın. Yapılan en büyük hatalardan biri zaten bilekle çizim yapmak. Bu gerçekten oran orantı kısmını da çok bozan bir şey. Çizgilerinizin yamuk olmasına da sebep oluyor. Bu sebeple koldan uzun çizgilerle çalışma yapabilirsiniz başlamadan önce. Evet çizgi çalıştık elimizi açtık. Ama iki boyutlu şekiller, evet iki boyutlu şekiller. İki boyutlu şekillerle de çizgilerinizin güzelleşmesine, onlara biraz daha aşina olmanız gerekiyor. O yüzden bu videoda iki boyutlu şekiller üzerinde duracağız. Yani evet çok basit gelebilir size başlangıçta bunlar. Fakat ileride karışık bir kompozisyon çizdiğinizde Diyelim üçgen bir prizma var diyelim. Sizin çizgileriniz yamuk. Neden? Temelinizde çizgi çalışmalarınız yeterli değil demek oluyor. Bu sebeple elinizi açmak adına iki boyutlu objeleri çizin. Yalnız şöyle bir kuralı ilk başta söylemek istiyorum. Asla bastırmıyorsunuz. Bastırmak felakettir çizimde. İlk başta her zaman, bu arada benim elimdeki kalemde B gördüğünüz gibi... Açık bir kalem aldım elime. Mesela 8B bir kalemle de çizime başlamayı çok doğru bulmuyorum. Hele yeni çizime başlayan biriyseniz kontrol etmeniz çok zor olacaktır. Silinmesi daha zor olacak. Görüntü bozulacak. O yüzden düşük dereceli bir kalemle ya da H serisinden yüksek dereceli bir kalemle çalışmaya başlayabiliriz. Gördüğünüz gibi ben de çok bastırmıyorum. Hatta şurada fazla bile bastırmışım. İlk başlarda çizgilerinizden emin olmadan bastırmak yok. Şimdi mesela burada ben bunu yaptım. Ama mesela ileride üçgen prizmalı bir karışık kompozisyon çizeceğiniz zaman. Sizin oradaki çizginiz şöyle bir şey olmasın. Onun olmaması için burada şimdi iki boyutlu objelerle çalışıyoruz. Yani burada anlatacağım çok bir şey yok. Sadece çiziyoruz. Çizgilerimizin düz olmasına özen göstererek Çizime devam ediyoruz. Amacımız çizgiye, kaleme, kağıda alışmak. Başka herhangi bir amacımız yok. Mesela biraz önce dediğim daireler çizin, uzun çizgiler atın. Neden önemli? Şimdi burada daire çizerken şöyle bir çizeyim. Gördüğünüz gibi... Evet görüyorsunuz <gülüyor> kontrol ettim gördüğünüz gibi ben burada tek bir tane çizgi yapıp onu bastıra bastıra çizseydim yapacağım dairenin güzelliğinden emin olamazdım daha doğrusu düzgünlüğünden emin olamazdım gördüğünüz gibi burada pek çok halka var ben silik silik çiziyorum ki daha sonra emin olduğum orantısını beğendiğim dairenin üstünden bir tık daha bastırarak geçebileyim tüm çizimlerde böyle. Buna taslak da diyebiliriz. Önce taslak halinde silik silik çiziyoruz. Daha sonrasında emin olduğumuz çizgiyi çizginin üstünden geçebiliriz. Şöyle devam edebiliriz. Ee, boyut olarak farklı farklı çizmeyi deneyebilirsiniz. Evet belki de küçük çizmek kolay. Genelde böyle oluyor bu şekillerde. Küçük çizerken eliniz direkt düz bir şekilde çiziyor olabilir. Bu sebeple boyutu bir tık daha arttırın. Ve bu arttırdığınız boyutta düz çizgiler elde ederek şekiller çizmeyi deneyin. Düz oldu mu? Ya da orantısal bir bozukluk var mı? Nasıl çizmek istedim? Benimki nasıl oldu? Gibi düşünmeniz gerekiyor. Oldukça fazla çizin. En önemli şey kağıda kaleme alışmakken başlangıçta bunu yapmadan direkt karışık bir objeye geçerseniz çizimde hayal kırıklığına uğrama olasılığınız çok yüksek. Bu sebeple bunları küçümsemeyin ve oldukça fazla pratik yapın. şöyle bir şey yapabilirsiniz. Bunu özellikle 3 boyutlu objeler çizerken söyleyecektim ama burada da değinebilirim. Mesela çizdiniz. Daha sonrasında köşe kısımlarını koyultursanız çizim daha düzgün daha nasıl diyebilirim daha ortaya çıkacağı için daha güzel görünecektir. Bu çoğu çizimde böyle çok karışık bir çizimde dahi Köşe noktalarına vurgular yaparsanız çiziminiz daha gerçekçi, daha güzel görünecektir. Ben bu etkiyi nasıl verdim peki? Silik çizdiğim için ben şu anda bunu verebildim. Eğer ben bastırarak çizseydim köşeleri koyutmamın hiçbir anlamı olmayacaktı. Çünkü köşeler daha koyu olamayacaktı. Çok gelişmişsinizdir. Çok deneyimlisinizdir. O zaman bastırarak da çizim yapabilirsiniz. Tarz meselesi haline gelmiş olabilir ama çizmeye yeni başlayan biri. Taslak çizimlerle, taslak çizgilerle başlarsa çok güzel bir şekilde gelişebilir. En başta silik silik çizdik. Şimdi ben sadece köşeleri belirginleştiriyorum. Şu daireli de güzel bulduğum bir halkasını kalınlaştırıyorum. Arkadaşlar silik çizgi atmaktan asla çekinmeyin. Bu daire gözünüze hala o silik çizgilerden biri hoş gelmedim. Devam edin. Gerekirse burada 100 tane halka olsun. Hiç sorun değil. Olay silik çizgi atmanız. Hatta bu belki bazı kompozisyonlardan derinliği arttırmanızı bile sağlayabilir. Bu sebeple hiçbir sorun yok. Ama hepsini o 100 halkayı Dediğim yüz halkayı da bastıra bastıra yaparsanız işte o zaman sıkıntı görsel açıdan resim gitmiştir bitmiştir silseniz bile iz kalacaktır Yapmayın <gülüyor> Tekrar tekrar tekrar tekrar söylüyorum bastırmayın Şöyle sorular geliyor Ne zamana kadar iki boyutlu obje çalışacağım Bu soruyu da şöyle yanıtlayabilirim Baktınız çizgileriniz düz Evet arada yamuk çizebilirsiniz Herkes arada yamuk çizgiler oluşturabilir ama baktığınız hani pek çok kez yamuk artık oluşturuyorsunuz çizgileri olmuyor düz bir şekilde olmuyor diyorsanız devam. Ama ne zaman diyorsanız ki bence yeterli arada tek tük yamuk çizgim oluyor insanlık hali ama genel olarak artık çizgilerimi beğeniyorum dediğiniz zaman bunu çalışmaya bırakabilirsiniz. Zaten ileriki çizimlerinizin hepsinde bunlar yer alacak daha çok çizgi atacaksınız zaten daha da gelişeceksiniz. Bu sebeple bunu da söyleyebilirim. Devamını beraber dolduralım mı? Dolduralım. Gelişim için bunlar önemli. Bol bol çizgi. Alışmak çok önemli. Şimdi şöyle bir şeye değinmek istiyorum. Ben karenin içine ya da buna dikdörtgen de diyebiliriz. Karenin içine herhangi bir obje yerleştirerek çizim yapabilirsiniz. Mesela daireyi böyle çizemiyor musunuz? Tamam olabilir. İlk başlarda direkt elle çizimde zorlanıyor olabilirsiniz. O zaman bir kare çizin. Sonra karenin orta çizgilerini de belirleyin. Şu şekilde bir kare oluşturdum. Sonra o kareyi böldüm. Eşit bir şekilde böldüm. Hatta biraz daha şuradan. Daha sonrasında daire oluşturmak için dairemizin köşeleri, kenarları biri buraya kesin değecek. Diğeri buradaki ortaya değecek. Diğeri bu kısma. Diğer kenarda şu kısma değecek şekilde. Burada daha kısa bir alan olduğu için çiziminiz daha kolay olabilir. Buradan direkt böyle bunu buna yerleştirmeye çalışıyor gibi gibi değil direkt yerleştirmeye çalışarak bu şekilde de dairenizi çizebilirsiniz. O zaman sınırlı bir alan olduğu için ve bu köşelere değmeniz gerektiği için daha kolay çizebilirsiniz. Şimdi gözüme doğru gelen çizgiyi kalınlaştırıyorum. <Gülüyor> karenin içine yerleştirme olayını 3 boyutlu objelerde de göreceğiz. Orada çok daha işimize yarayacak. Çünkü mesela bir silindir çizerken onun perspektife uygun olabilmesi için biz onu bir küpün içine yerleştireceğiz. Ve perspektifi daha kolay olacağı için direkt küpün içindeyken çizebileceğiz. Şu an bu dediklerimi anlamamış olabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. İlerleyen videolarda onları da göreceksiniz. Şu an kağıdı doldurmak ve sizin de pratik yapmanızı sağlamak amacıyla devam ediyorum. <Gülüyor> Evet şu ana kadar üçgen, daire, kare çalıştık. Fakat tabii ki bunlar sizi çok geliştirecektir. Çizginizi sürekli çizmeniz, düz bir şey elde etmeniz sizi geliştirecektir. Altıgen, beşgen gibi şeyleri de aslında çizsek hiç fena olmaz. Yine aynı mantık. Silik silik çiziyorum. Yani daha kolay çizebilmek için kendinizce taktikler geliştirebilirsiniz. Mesela bu altıgenin içinde şöyle bir dikdörtgen var. İlk başta dikdörtgeni çizip sonra üçgenleri de yapabilirsiniz. Ama bence en kolayı benim çizdiğim şekilde. Yine silik şekilde çizdim. Daha sonrasında köşelerine vurgu yapıyorum. Bu daha çok kompozisyon çizimlerinizde işe yarayacak bu vurgu olayı. <gülüyor> Mesela bu kısımda daha demin gördüğünüz gibi ilk önce bu çizgiyi çizmiştim ve daha sonrasında referans alarak buradan diğer köşeye şu çizginin daha doğru olduğuna karar verdim. Bunu silik silik çizdiğim için yapabiliyorum. Eğer bastırarak çizseydim dediğim gibi yapamayacaktım. Bunu da devam edelim çizmeye. Beşgen, altıgen, yedigen, sekizgen, kaçgen istiyorsanız çizin. Elinizi kaleme, kağıda güzelce çalıştırın. Evet arkadaşlar çizimin temelinde nokta çizgi var dedik. çizgilere de yavaş yavaş alışmaya başladık. İki boyutlu şekillerle bu videoyu sonlandırıyorum. Bir sonraki videoda üç boyutlu şekillere geleceğiz. Üç boyutlu objelerin nasıl çizildiğine değineceğim. Adım adım ilerliyoruz. Bu videoyu burada bitiriyorum. Herkese iyi çizimler diliyorum. sabırla olduğunuz sürece çiziminiz gelişecektir. İyi